Yanacaksa bu koca dünya aşkdan yansın bana dert değil ayrılık var er sevda da olsun sevmeye geç değil gözleri Dert değil senden Sonra şarkılar Da seni Yaşamaya geçti Her şarkıda perde perde ağlayan can veren bu can değildir geçti. Değil. Sensiz şu zavallı çile keş ömrümün bitmesi. Sensiz her şarkıda perde perde ağlayan can veren. Kocan değilim. Yanacaksa bu koca dünya yansın bana dert değil Ayrılık var her sevdada Olsun sevmeye geç değil Gözlerinde bin bir yaşla Sensizlik bana dert değil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 Geç değil. değil Yanacaksa bu koca dünya Aşktan yansın bana dert Şalım geçti. <Gülüyor>